Anadolu Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü Arapça 2 dersinin 2018-2019 yılının vize yani ara sınav sorularını sizler için çözüyoruz. Faydalı olmasını umut ediyorum. Bu derslere katılan arkadaşlarımız dikkatlice soru çözümlerimizi dinlerlerse umut ediyorum ki İstifade edecekler, başarılı olacaklar. Bismillah diyerek birinci sorumuza başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Nur men yakusu hezi el-kıssatel cemînete. Bu güzel hikayeyi kim anlatıyor? Senma diyor ki, muallimetes safi. öğretmen sınıfın iki bayan öğretmeni. Hezi el Şimdi nokta nokta yerine, yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere yapıcı en uygun ile aşağıdakiler hangisidir? Arkadaşlar ne olacak? Ee, fiil failden sonra gelir ise hem sayı hem cinsiyet yönden uymakla yükümlüdür. Uymak zorundadır dedik. Muallimete as-saffi sınıfın iki hanım öğretmeni olduğuna göre Doğru cevabımız yakussani olamaz. Çünkü yakussani iki erkek anlatıyor. Yakussu bir erkek anlatıyor. D şıkkında yakusna olmaz. O hanımlar anlatıyor. Takussu sen e, anlatıyorsun. Dolayısıyla D şıkkımız o iki hanım anlattığını ifade ediyor hanım öğretmenim. ikinci sorumuz. Aşağıdakiler hangisi? Üçüncü tekil dişil, emri gayb kipinde çekimlenmiş bir film. Üçüncü tekil şahıs. Dişil, emri gaib. Emri gaib arkadaşlar. Bakın la yaudda saymasınlar. Li yauddu cemi saysınlar. Li yemüddâ Tesniye, la te'udde, yine tesniye emri e, nehi, e, nehi hazır, li te'udde o hanım aysın diyor. Cevabımız bu. Üçüncü tekil, dişil, bayan, şahıs. Üçüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi? Sahetler olsun anlamda kullanılan bir kalıp ifadedir. Elhamdülillah Allah hamdolsun. Yerhamukallah Allah sana merhamet etsin. Bu genelde arkadaşlar aksırınca elhamdülillah diyene yerhamukallah demek. sünnettir. Elhamdülillah Allah hamdolsun. Naimin sahetler olsun. Doğru cevabımız bu olacak. Allah, Allah sana sağlık, sıhhat versin. selamete eke geçmiş olsun. Dördüncü sorumuz, aşağıdaki çekimlerden hangisi bir nehy-hazır gibidir? Nehy-hazır. Nehy-hazır, yapma anlamında. Neymiş? Yapma. Evet. Ee, La temelline. La temelline bıkma bıkma ama yanlış zaten L temellani bıkmayınız yani olumsuz bu emir değil de olumsuz gibi bir şey olmuş L yemellü bıkmasın L temellu bakın nehi hazır gibi diyor nehi hazır dördüncü sorum nedir L temellu arkadaşlar muzari fiil emre dönerken elif vav ye'den sonra nun varsa nun atılır aksi halde illet harfi varsa illet harfi düşer ya da cezm olur çünkü emir fiille cezm. Olur. Dolayısıyla doğru cevabımız budur. Bakın le temellu Aslında temellune la gelince ev evet. kara al-ahbara kullu Yukarıdaki cümlede, boş bırakılan yere, parantez içerisindeki fiilin kullanılacak nehi gayip kipi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakın şu parantez içerisindeki fiilin kullanılacak nehi gayip Nehi gayip Ne demek nehi Bilin mi? Evet. Aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? La tıkra okumuyorsunuz? La yıkrao arkadaşlar. Tağın nehi gayb okumasınlar, okumasınlar. Aslında la yıkrao ne idi? Çünkü ne diyor? Ee, nehi ga'yip. ki i̇şte bu aşağıdakilerden. Hangisine doğru olarak verilmiştir? Dolayısıyla doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Değişik. Şimdi ikra oku. Bayana diyoruz. Liyekra ne? O hanımlar okusunlar. Anlamda. Le tekra-u okumayın. Ne higayip neymiş arkadaşlar? Bu. Okumasınlar aşağıdakiler hangisinin neكل اليوم ماذا نأكل اليوم bugün ne yiyelim sorusunun cevabı olabilir bugün ne yiyelim arkadaşlar ne yiyebiliriz ne kul sabahı bakın ماذا sorusu soruluyor küçültelim biraz Biraz daha küçültecek olursak. ماذا نأكل اليوم؟ Evet, ماذا نأكل اليوم? Bugün ne yiyelim? Ne kul fi sabahleyin yiyoruz ve yeriz. Doğru cevap değil. Ne kul kesiren çok yeriz fi ve yani sabah ve akşam çok yeriz. O da cevap değil. Ne <to> kulul atimatel lazizete lezzetli yiyecekler yeriz. Doğrusu bu arkadaşlar. Diğer e, çünkü ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Lezzetli yiyecekler, lezzetli yemekler yiyeceğiz. Ne kul fi mat'am Meşhur bir lokantada yiyeceğiz. Bu eyne ne kul sorusuna cevap verir. Ne kulül yevma tutlabi? Ma'am sorusuna cevap verir. Yani kiminle birlikte? Erkek öğrencilerle birlikte. Dolayısıyla ne yiyeceğiz? Lezzetli, leziz yemekler yiyeceğiz, soracağım. Aşağıdakilerden hangisi tebrik için çok kullanılan kalıp ifadelerden biridir? Tebrik. Arkadaşlar, tebrik ifadesi şu: "Mebruk. Naimen sahatler olsun. Elhamdülillah al geçmiş olsun. Yarhamukallah Allah sana rahmet etsin. Allah yesselimeke Allah sana sağlık, sıhhat versin." Bu da mebruk, tebrik ederiz. Hayırlı olsun anlamında. Tekrün soru El-kiraatü nakdi cemileten fi evkaten farag Okuyarak boş vakitle güzel vakit geçiririz anlamı taşıması için yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki harfi cellerine hangisiyle arkadaşlar ne diyeceğiz kel olmaz. Kel-kiraati okumak gibi lil okumak için min okumaktan al okumaya dolayısıyla doğrudan bil kıraati okumayla diyor. Bak boş vakitlerimizi güzel bir şekilde e, ne yaparız geçiririz diyor. O zaman bil kıraati. Kim <gülüyor> nokta nokta vada el el kutube tahtı tavlati okardık cümlede Verilen boşluk parantez içindeki fiilin nehi gayip kipi ile doldurmak istediğini nehi gayip nedir nehi gayb ortada olmayan birine emir vermek. Mesela yazsın yazmasın otursun oturmasın gibi istendiğinde aşağıdaki fiillerin hangisinin getirilmesi gerekir diyoruz. Mesela bakın la ya da o koymasınlar aslında cevap bu arkadaşlar la ya da o hemen la da o koysun le yed'un koymaz koymuyorlar le yeta koymayın li yeda koysun ama bakın li yeda koysun ee, ne diyor eee tüm olduğu için arkadaşlar cemi olacak evet ee, 10. soru aşağıdaki cümlelerden hangisi uzak bir geleceği ifade Arkadaşlar, iki kelime e, harfimiz var. S, yakın gelecek. Sevfe, uzak gelecek. Bakın, Sevfe, yezebu ile İstanbul. ileride İstanbul'a gidecek. Doğru cevabımız bu. Sevfe'yi gördüğünüzde uzak gelecek. Se, bilim uzarının başındaki tabi. Yümkünuhu en tecide yecide assurate fil ceride dedi. Gazetede resimi bulması mümkündür. Fotoğrafı görmesi mümkündür. Lentekife'inde işaretil murur. Iı, trafik işaretinin yanında durmuyorsun. Lem اَفْتَحَ الْبَعْبَ بِلْلَيْلِ Geceleyin kapıyı açmadım. تَيَقْرَأُوا الْجَرِيدَةَ فِي sabah Sabahleyin gazeteyi okuyacak. Bu, bu ileride gidecek. Dolayısıyla cevabımız bu. Yani S yakın gelecek, S'f'ye uzak gelecek ifade ediyor. 11. soru arkadaşlar. اِنْدَ دَوْءِ الْاَحْمَرِ يَجِبُوا اَنْ Günde dövülepman gerekir bak, günde dövü, o zaman taqife benim durman gerekir, taqife senin durman gerekir ama en fira muzayin eden bir adattır, taqife durman gerekir olduğu için bir kişiden bahsediyoruz, taqifune olmaz zaten en, o zaman doğru cevabımız bu, en taqife kırmızı şıkta durman gerekir. Al tajidun segruba fi Yürümekte zorluk görüyor musunuz? Çekiyor muyuz? Çekiyor musunuz? Diyor. Ee, cümlede anlamca en yakın Türkçe karşılığı hangisidir? Bakın, hel tecidune karşılıklı kişilere soruyor. Ee, buluyor musunuz? Çekiyor musunuz? Soğuk, zaten bir zorluk filmeşi. Yürümekte zorluk, güçlük çekiyor musunuz? O zaman doğru cevabımız arkadaşlar B. Yani çekiyor muyuz? Yok çünkü tecidune çekiyorumun sorunu yok çünkü cemiin yemekteki üçlük çekiyor mu? O değil çünkü karşımızdakine. Dolayısıyla doğrusu bu. 13. soru. aşağıdaki hangisi ecvef fiilin mazi çekiminde uygulanan kurallardan biridir? Arkadaşlar ecvef fiil biliyorsunuz ortası hare ortası illetli olan fiil verdiğimiz isim. Doğru cevap ne olacaktır? Arapçada sükun ile harekeli iki harf yan yana gelmez. Evet. Bu bir kuraldır. Arapçada sükun ile harekeli iki harf yan yana gelmez. İllette olan harf hiçbir zaman düşmez. Düşer. Niye düşmesin? Evet. 14. Elbenatü minel esedî fî hadîkatil hayvanâti. Bakın. Elbenatü kızlar, on dördüncü soru. Elbenatü kızlar ne yaptı? el esedi aslandan fil hadikatil hayvanat hayvanat bahçesinde kızlar aslandan ne yaptı? Korktu. O zaman a. Yani kâmet kalktı, meted öldü, aşeti yaşadı, kâlet dedi. Halbuki ne diyeceğiz? Hâfetil min el esedi fil hadikatil hayvanat. Hayvanat bahçesinde aslandan ne yaptı? Kızlar korktular. 15. soru <gülüyor> O zaman Ahmet nokta nokta ne der? Arkadaşlar Cuma namazını kıldın mı? E, evet kıldım. Öyleyse Allah kabul etsin. Tekabbel Allah diyor. Allah yüsellim Allah sağa sağlık sıhhat versin. Minne ve minkum sizden ve bizden. En'an Allah ve aleyke Allah sana nimet nimetlendirsin. selamete geçmiş olsun. Doğrusu bu. Tekabbel Allah. Allah. O zaman böyle diyen birine minne ve minkum deriz. minne ve minkum. Bizden ve sizden Rabbim kabul etsin. Aşağıdakiler hangisi ecve fiildir? Bakın. Se'ele mehmuz. Vehebe misal. kara, nad. Medde. Muda'af. O zaman se'ere. Arkadaşlar. Ortası illetli olduğu için. E sadiqi matar. Diyeceğiz ki arkadaşımı havalarına götürdüm. Arkadaşım. Bak havalarına götürdüm. O zaman nedir? Ememe önünde bir ile ale üzerinde beyni arasında doğrusu bi çıktı. 18. soru nasıl zaman nasıl geçtiğini anlamadılar. Cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı aşağıdaki hangisidir? Anlamadılar. Bakın o zaman lem ne arif anlamadık, bilmedik. Lem arif bilmedim. Lem yarifa o ikisi anlamadı. E, lem yarif o erkek bilmedi. Lem te arifu, sizler bilmedi. O zaman lem yarife keyfe madal vaktu arkadaşlar. O 8. sorunun cevabı lem yarife keyfe madal vaktu onlar vakti nasıl geçtiğini anlamadılar. Değişim. Aşağıdakilerin hangisi şefe fiilinin ecbef hazır formunda çekimlenmiştir? Şefe yeşvi işvi olacak. Şefe yeşvi işvi. Evet. Çünkü diğerleri liyeşvi, la teşvi, la teşvi, la yeşvi değil. Hazır emri hazır biliyorsunuz. Yeşfi fiilin e, ismi e, fiili mazi, e, muzalim başındaki atarız. E, başına bir ne getiririz arkadaşlar? Eğer attığımız harften sonra kalan harf sakinse bir elif getirir Elifin hareketine sondan bir önceki harfin hareketine bakıp da tespit eder Eğer ise ötre esre ya da üstünse esre. Yeşfi işfi oldu. Son sorumuz. Eynakayda da Eyni kadayıtlı gıtlıta, eyni kadayıtlı gıtlıta. Fatihli nerede geçirdin? Sorusuna arkadaşlar bir yer dememiz lazım. Bakın nerede İstanbul, Ankara neyse ya da denize. O zaman doğrusu kadayıtı hefil Kahire'ti. Kahire'de geçirdim. Fat, mesela kadayıtı orada 20 gün, orada 20 gün geçirdim. Sormuyor ki kaç gün kaldın. Kadayıtlı gıtlıta, vahiden. Tatili yalnız geçirdim. Kiminle geçirdin diye sormuyor. Dadaydı otlatan, cemileten güzel bir tatil geçirdim. Nasıl bir tatildin geçirdin demiyor. Zeheptüme azevceti ve evladi, eşim ve çocuklarımla gittim. Bize kiminle gittin demiyor. Ne diyor? Eyne. Eyne ile sorulan soruya bir ile cevap verilir. Bugünkü yayınımız burada sona eriyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.